Hocam peki e, malum e, bir pandemi geçti başımızdan COVID-19 evet. gibi. E, korona olan bir hastada e, kalple alakalı bir e, semptom görülebilir mi? Kalpte bir sıkıntı yaratabilir mi? Korona, korona tabii hasar çok o, bilinmeyen yönü olan bir virüs idi. En azından e, başlangıç döneminde. E, bütün virüsler öyledir aslında. Yeni çıkan e, bir virüsün hangi organ sisteminde, hangi vücudumuz hangi sisteminde ne tür problemler çıkaracağını genellikle yaşadıkça görüyoruz. Evet. Ne yazık ki. Dolayısıyla kalp elbette her virüsün hedefi olabilir. Sadece korona değil, birçok toplumda sıkça gördüğümüz ve bilinen ve hiç de korkmadığımız aslında virüslerin kalbi çok ciddi düzeyde hasarladığına şahit oluyoruz. Böyle hastalarımız oluyor. Basit bir grip virüsü, miyokardit dediğimiz, kalp kasını iltihap kalp kası iltihabı olayına sebep oluyor. Ve kalbi hastanın bir anda normal seviyelerdeyken %30 çalışır, %20 çalışır hale gelebiliyor. Bunu bazen hastamız fark ediyor, bazen fark etmiyor. Kur'an'ı da aynı şekilde. Nasıl akciğerlerimizi yıplattı, bir takım nörolojik semptomlara yol açtığını gördük. Böbrekle ilgili diğer vücudun diğer neredeyse bütün sistemleriyle ilgili evet. az ya da çok bir takım etkileri olduğunu gördük Kalple ilgili ilgili de elbette görüyoruz bir takım ritim bozukluklarına sebep olduğunu biliyoruz en sık görülen miyokardit veya perikardit dediğimiz yani kalp zarının iltihabı ya da kalp kaslarının iltihabı durumuna yol açtığını biliyoruz kalıcı hasarlar mı bunlar acaba? Eğer miyokardit olur ise ve ağır bir hasar olursa o kalıcı oluyor ama sadece sınırlı düzeyde ise o hasta iyileştikten sonra normal hayatına devam edebiliyor. Evet. Tıpkı akciğerde olduğu gibi, akciğerde çok ağır bir hasar varsa elbette hayatının sonuna kadar bu etkiyi hasta e, görüyor kendisinde. Ama hafif atlatmışsa e, normal hayatına devam edebilir. Herhangi bir e, iz kalmayabilir. E, tabii pıhtılaşma ekseninde değerlendirilen bir e, virüs, e, koronavirüs. E, dolayısıyla felçten tutun, kalp krizlerine kadar vasküler problemlere sıkça neden olduğunu biliyoruz. Genellikle kan sulandırıcı bir takım iğnelerin veya tabletlerin verildiğinde herkes duymuştur mutlaka. Sadece koronanın kendisi değil, koronaya yönelik yapılan aşılarla ilgili de aynı gözlemler yer yer zikrediliyor ama aşılar biraz toplumda gereksiz yere ve çok da mantıklı olmayacak şekilde suçlandığı için böyle bir hadise yaşayan herkes olayı aşıya yoruyor. Keza ilaçlar da öyle. Evet. Yani e, koronanın kendisi bir pıhtılaşmaya yatkınlık oluşturan bir virüs zaten. Elbette aşısının da az ya da çok e, böyle bir etkisi olabilir. E, bu e, binde birin çok daha altında bir düzeydir. E, ama koronanın oranı böyle değil. Korona çok daha e, yani covid enfeksiyonları e, gerçekten akciğer embolisi Koroner emboli, beyin embolisi e, açısından son derece riski artıran bir virüs türü. E, dolayısıyla biz bu dönemde çok e, pulmoner emboli hastası gördük. E, kalp krizi geçiren hasta gördük. E, dolayısıyla COVID'in kalp hastalıkları ile ilgili olumsuz etkileri gerçekten geniş bir başlık aslında. Yani kanıtlanmış olarak böyle bir şey kesinlikle, var diyebiliriz o kesinlikle zaman. Kesinlikle var, kesinlikle var. E, bu e, top, zaman içerisinde COVID tabi pandemi bitti şu anda ama e, pandeminin artçıl etkilerini hala görüyoruz. E, bu bir e, COVID enfeksiyonundan ziyade eski COVID'li hastaların yeni bir takım sonuçlarını gördüğümüzü de söyleyebiliriz. Bugün e, bilim dünyası e, long COVID diye ifade ediyor. E, uzun COVID yani Covid'in bir bir haftalık, on günlük bir enfeksiyon olmaktan ziyade kronik bir şekilde yıllara yayılan etkilerinden bahsediliyor. Bütün hastalarda değil tabii ki. Bir kısım hastalar Covid'i sanki böyle bir hafta değil de uzun bir süre daha hafif bir şekilde ama yıllar boyunca hissedebiliyor. Böyle bir hastalık tanımlandı yani. Evet. Onların da akciğerdeki etkileri, kalpteki etkileri elbette önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Yani daha Covid dediğimiz şey olmuş ve bitmiş bir pandemi mi yoksa e, hasarları ve devam eden hastalık süreci var mı onu zaman gösterecek. Evet. Yani hala da hocam ben size gelip de hocam ben Covid geçirdim e, bende böyle böyle sonuçlar doğurdu diye gelen hastalarımız Kesinlikle, var Kesinlikle yani eski e, ben eski ben değilim diyor bir kısım hastalar. Evet. Yani e, hepsi değil ama bir kısmı gerçekten böyle diyor neden eski sen değilsin diye sorduğunuzda e, tam olarak tanımlayamıyor. Belki çabuk yorulmayı kastediyor burada, belki e, sıcağa, soğuğa tahammülsüzlüğünü, belki nefes darlığını, belki çarpıntısını ama e, hasta mutlaka e, COVID sonrası eski hayatına dönemediğini ifade ediyor. Bir kısım hastalarımız evet. tamamı değil tabii ki.